Herkese selamlar. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere Nisan ayı burç yorumlarıyla alakalı bilgiler aktaracağız ve koç burcuyla birlikteyiz. Bakalım koç burçlarını Nisan 2023'te neler bekliyor? Evet değerli dostlar yeni bir bölümden herkese selamlar. Bir süredir Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle alakalı burç Yorumlarını zaten yapmaya devam ediyoruz ama bir taraftan da çekimler bitmiyor çünkü hemen ay veriyor ve bir anda diğer çekimlere başlıyoruz ama Satürn'ün bildiğiniz gibi süreci 3 yıl olacağı için ne olacak onunla alakalı çekimlerimize de devam edeceğiz ve gelelim Nisan ayı burç yorumlarından koç burcuyla karşınızdayız. Sevgili koçlar. Nisan ayına çok hareketli bir şekilde giriş yapıyorsunuz ki hareket sizin zaten göbek adınız. Biliyoruz bunu. Boğa Burcu'nda kavuşumda olan Venüs ve Uranüs özellikle Nisan'ın ilk haftası maddi alan para ve ürettiğiniz değerler üzerinden ani beklenmedik sürprizlerle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Bu arada kanalımı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Nisan 6 Nisan'da özellikle arkadaşlar karşıt burcunuz olan Terazide bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay dönemleri bildiğiniz gibi bitişleri, sonlanmaları gösterdiği gibi hayatımızda yolunda gitmeyen bir takım şeylerle ilgili nasıl bir adım atmamız gerektiği konusunda da bize yol gösterici olabiliyorlar. İşte bu dolunayda siz koç burçları için hayatınızdan çıkarıp atmak, koparmak istediğiniz ne varsa veya zorlandığınız şeyleri bitirmek, sonlandırmak üzere ne varsa arkadaşlar işte bunları sonlandırıp koparıp atın demek için geliyor yani başka bir tabirle bir durum varsa hayatınızda kangren olmuş bir durum artık bununla uğraşmak yerine bunu koparıp atın geçin gidin diğer burçlara göre Dolunay'ın etkisi daha çok hissedebilirsiniz arkadaşlar Çünkü tam karşıtınız olan e, tam karşıt aksınızdaki bu terazi durumu var ya terazi burcu sizin tam karşıtınızdır ve hatta şöyle bir şey de vardır karşı burçlar geçinemez diye koç burcunun tam karşısında olan terazi burcu koç burcu ne kadar ben derse terazi burcu da bir o kadar sen diyen bir burçtur arkadaşlar. Ve bundan dolayı da çözüme kavuşturamadığınız bir ilişki evlilik bunlarla ilgili tekrar eden problemler varsa 6 Nisan Dolunay ile birlikte bunlar artık son bulabilir bazılarımızın hayatlarında. Yine iş ve ortaklık alanınızda etkilendiğinizden yani iş ve ortaklıkları da kapsıyor. Çünkü bunlar sadece evlilik ya da işte bir yıldan uzun süreli ilişkiler olarak bakmamanız gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu iş ve ortaklık alanı etkilendiğinden dolayı ticari hayatıyla ilgili durumlar varsa ya da çalıştığınız iş yerinde iş arkadaşlarınızla ilgili durumlar varsa bu kişilerle olan diyaloglarınıza ve konuşmalarınıza da ekstra dikkat etmeniz gereken bir dönem. Diyebilirsin ki hocam ben ne dikkat edeceğim onlar bana dikkat etsin diyebilirsin. Evet böyle de diyebilirsin ama bazen e, ne demişler hani atın ölümü arpadan olmasın be kardeş. O yüzden dikkat et senin için daha iyi olabilir. Bazen içinde taşıdığın o muhteşem enerji zekaya verip bir adım durup sonra bir adım atmak senin için çok daha iyi olabilir. Eğer yalnız sadece bir koç burcuysanız bu dönemde yani yalnız bir koç burcuysanız arkadaşlar, bekarsanız ve bir sevgiliniz yoksa bu dönemde hayatınızda bir ilişki oluşabilir ve bazılarınızda evlilik kararı alabilir. Ya da Yeni bir iş ortağı bulma fırsatı da olabilir. işyeriyle alakalı durumlarda bir iş arkadaşı da olabilir bu. Bir ortaklık da kurulması söz konusu olabilir. Bu konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Fiziksel bir takım değişmelere gidebilir ve dış görünüşünüzü değiştirecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Yani başka bir tabirle bir imaj tazeleme olayı sizde olabilir. Bazılarınız daha güzelleşebilir bazılarınız daha yakışıklı hale gelebilir 21 Mayıs'a kadar yengeç burcunda ve dördüncü evinizde ilerleyecek olan bir Mars var arkadaşlar yani orası neydi yengeç burcundaki Mars düşük çalışıyordu ve yengeç aslında aile ev yuva gibi konuları anne ve baba ebeveynlerle ilgili konuları gündeme getiriyor ve bu konularda bir hareketlilik meydana geliyor E şimdi de sizde ebeveynlerinize karşı Eyvallah etmeyen bir yapınız varsa 15 Nisan'dan sonra çirona zorlayıcı açı yaparak ilerleyeceği için aile içi ya da bu konularla alakalı fiziksel ve duygusal yaralanmalara agresyonlara dikkat etmenizde yarar var Çünkü Biliyorsunuz ki bu agresyonlar herkese gösterilmez. Özellikle anaya babaya gösterilmez biliyorsun. Bir de Ramazan günü bunlara dikkat et değerli koç kardeş. 20 Nisan'da ise sizin burcunuzda çok önemli bir güneş tutulması meydana gelecek ve herkesin hayatına önemli başlangıçlar getirecek olan bu tutulmalar sizler için ilişki, evlilik hayatınızda yeni bir döneme açabilir. Bununla birlikte fiziksel sağlık, koç burcun temsil ettiği baş bölgesi, baş ağrıları, vertigo, tansiyon ve bazı kronik rahatsızlıkları da harekete geçirebilir. Ufak tefek sakarlıklara, kazalara dikkat etmeniz gerekebilir. Doğum haritanızda koç, terazi, yengeç ve oğlak burçlarının son derecelerinde gezegenleriniz varsa, ki bakın bu çok önemli, doğum haritasında diyorum. Şimdi bazen... Hocam işte biz astrologları dinliyoruz da bazılarımızın tutuyor bazılarımızın tutmuyor. Niye? Çünkü bak üzerine basa basa söylüyorum. Doğum haritanızda zaten siz tek bir koç burcu değilsiniz. Sizin 12 tane burcunuz var oradaki doğum haritanızda. Ve o doğum haritanızdaki koç, terazi, yengeç ve oğlak burçları bölümünde arayacaksınız. Ve bunların son derecelerinde gezegenleriniz varsa bu tutulmaların etkileri oradaki gezegenlerinizin durumuna göre 6 ay boyunca daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Neler olur hocam? Onu doğum haritası Danışmanlığıyla bileceksiniz. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz 0543 20 90 444 nolu whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Evet konumuza geri dönelim arkadaşlar. 21 Nisan'da Boğa Burcu'nda Merkür Retrosu. E, harekete başlayacak ki bu gerileme hareketi maddi parasal alanınızda olacağından geçmişte kalan bazı parasal konuları da gündeminize yeniden getirebilir. Şimdi burada şuna dikkat edin. Kendi kişisel doğum haritanızda merkür retrosunda doğduysanız bu durum bazı kişiler için fırsat olabilir. Yok eğer sizin merkürünüz ileri harekette ise, Bakın progresyon haritada da geri hareketli olabilir. Yine onlara da bazı fırsatlar gelebilir. Yani bu, bu merkür retroları aslında herkes için çok olumsuz bir durum çağrıştırmıyor. Bunu yanlış anlatıyorlar millete. Bazılarınız için bunların düzelmesi için bir fırsat niteliğinde arkadaşlar bu retrolar. Özellikle bu transit retrolar. Maalesef bunları e, çok herkes anlatmıyor. Dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de arkadaşlar unuttuğunuz aksattığınız fark etmediğiniz bir borcunuz olabilir faturanız trafik cezanız olabilir bir anda karşınıza zınk diye çıkabilir ya da üretimini yapıp ortaya koymak istediğiniz ama bir türlü yapamadığınız işler varsa bu işler bu dönemde ne olacaktır yapabileceksinizdir kazanç sağlamak için daha önceden giriştiğiniz ama bitiremediğiniz yerde kalmış işler bu dönemde arkadaşlar uygun bir dönem olacaktır fakat yine hiç planlamadığınız Yeni bir işi, bir konuyu eyleme geçirecek olursanız iki kere düşünüp bir kere hareket geçmenizde fayda var. Çünkü neden? Çünkü anladığınız işleri yapın değerli arkadaşlar. Anladığınız işleri yapın. İşte burada özellikle artık dönem profesyonellik dönemi değerli arkadaşlar. Profesyonellik dönemi olduğu için de ne olacaktır? Sizlerin... Ee, artık hani ben her işten anlarım abi devirlere bitti hani ben bu işi kıvırırım diye düşünmeyin çünkü işin içine girdiğiniz zaman binlerce detay çıkabiliyor. Bunlar da sizin orada vakit kaybetmenize neden olabilir. Özellikle de maddi konularda 15 Mayıs'a kadar beklemeniz borç alırken verirken de ve yatırım yapacaksanız bu yatırımlarla ilgili de bunların risklerini iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bunlar sizler için çok çok önemli bir durum sevgili koçlar. Evet, değerli koçlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için ve beğen butonuna bastığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Astroarif.com web sitemiz. Orada sizler için hazırladığımız çok güzel astroloji bilgileri var. Eğer onlarla ilgileniyorsanız ziyaret edebilirsiniz. Ve yine... Astroloji danışmanlığı almak isterseniz ve yine kişisel gelişim konularıyla ilgili bilgiler almak isterseniz WhatsApp hattımızdan bilgi alabilirsiniz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz 0543 20 9444 nolu WhatsApp hattımızdan. Evet değerli dostlar Nisan ayına koç burçları için bir bakış yaptık. Umarız herkes için hayırlı bir Nisan ayı olur. Hayırlı ve güzel bir Nisan ayı olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere you